Merhabalar bu videomda sizlere 28 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yeni ayın etkilerinden bahsedeceğim yeni ayın genel etkilerini yorumlayacağız açılarına bakacağız ve akabinde burçlara etkilerinden bahsediyor olacağım kısaca hızlıca burçlar etkilerinden bahsedeceğim Çünkü biliyorsunuz haftalık yorumlarda olsun aylık yorumlarda olsun oldukça detaylı analizler yapmaya çalışıyorum yükselen burçlara has bu nedenle bu yeni aile ilgili yorumlar aslında diğerlerinde kapsadığından dolayı burada biraz daha kısa geçmeye çalışacağım. Şunu hatırlatarak başlamak istiyorum. Güneş burcunuzu biliyorsanız ve yükselen ve ay burcunuzu biliyorsanız bu yorumları yükselen burcu baz alarak dinleyin. Ancak yükselen burcunu bilmeyen bir takım arkadaşlar var. Onlar için de e, güneş burcunu değil de ay burcunu dinlemelerini önerebilirim. Çünkü e, güneş burcuna yönelik yapmıyoruz. Biz bu videoları yükselen burcu yönelik yapıyoruz. Ama ay da zaman zaman duygularımızı ve iş dünyamızı etkilediği için bundan tesir alacaktır. Eğer yükseleninizi bilmiyorsanız ay burcunuzu dinleyebilirsiniz. Hepsini biliyorsanız öncelik yükselen baz alarak yükselen ay güneş şeklinde de dinleyebilirsiniz. Ama öncelik her zaman yükselen burçtur arkadaşlar. Bu kısa hatırlatmayı yaptıktan sonra hemen hemen haftada 2-3 defa içerik üretmeye çalışıyorum ve aslında bir aralar her gün üretirken bu aralar yoğunluktan dolayı biraz videolarda seyrekleşmeler başladı ama 2020 hazırlıklarına başladık arkadaşlar. Bahsetmek istediğim teorik bazlı bir takım bilgi bazlı astroloji ile biraz daha profesyonel ilgilenmek isteyen arkadaşlara yönelik video çalışmalarım varken. 2019'un son çeyreğine girmiş bulunduk ve 2020'ye yönelik bir takım videolar hazırlığı içerisindeyim. 2020 burç yorumları olsun, önemli gezegenlerin Satürn ve Jüpiter'in artık burç değiştirmesi ile ilgili videolar olsun bunlara ilişkin detaylar paylaşacağım bu nedenle Bunları biraz daha öteleyebileceğiz. Dolayısıyla yeni videolardan haberdar olmak adına kanalıma abone olursanız ve zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açarsanız videolardan hemen hemen haberdar olursunuz ve hayatınızı biraz daha e, yönlendirmeniz daha kolay olur diye düşünüyorum. Sizin açınızdan faydalı olacağını ümit ediyorum videolarımın. Şimdi gelelim 28 Eylül'de gerçekleşen yeni ayın etkilerine. Arkadaşlar 28 Eylül'de terazi burcunun 5 derecesinde akşam saatlerinde bir yeni ay meydana gelecek yeni ay ne demek olduğunu uzun süredir kanalı takip edenler zaten biliyorlar yeni ay ay ile güneşin bir burçta kavuşması aynı derecede kavuşması demektir arkadaşlar dolayısıyla ay ile güneşin iç içe geçtiği kavuşum yaptığı açı olduğu için duyguların ve isteklerin ideallerin ee, kombine olduğu ve yeni başlangıçları tetiklediği bir gökyüzü olayıdır. Yeni aylar genel itibariyle taze enerjiler, fresh enerjiler, yeni başlangıçlar, yeni adımlar ve yeni kararlarla sembolize edilir. Terazi burcunda gerçekleştiği için bu yeni ay daha çok bu yeni ay ile beraber ikili ilişkilerin ön planda olacağı ilişki kurduğumuz kişiler, evliliğimiz, ortaklığımız uyum arayışının aslında vurgulanacağını gösterir ve nezaketten yana olacağımızı, saygımızı koruyacağımızı da bu yeni ay ile beraber söyleyebilirim. Şimdi A'nın haritasına baktığımız zaman arkadaşlar, A'nın haritasında 28 Eylül 2019 akşam saatlerinde gerçekleşen bu yeni ay ile beraber yeni ayın haritanın 5. evine düştüğünü görüyoruz. 5. ev ne demektir biliyorsunuz e, hayattan keyif aldığımız nokta yaratıcı yeteneklerimiz flörtler aşk ilişkileri heyecan duyduğumuz bizi heyecanlandıran her konu 5. evle ilintilidir. Dolayısıyla e, Terazi burcunda ve 5. evde bulunan bu yeni ay oldukça flörtöz olacağımızı e, flörtöz olacağımızı belirtiyor bu yeni ay ile beraber. Yani e, bu sonbahar sanki bir ilkbaharmış gibi e, gönlümüzün böyle uçuş uçuş olduğu e, aşk ilişkilerine fazlasıyla meyir göstereceğimiz bir yeni ay olacağı benziyor. Bunun yanı sıra e, terazi burcunda bulunduğu için oldukça flörtöz haller hareketlerde sergilenebilir. Özellikle e, bekar ve genç arkadaşlar beni dinliyorlarsa yani yeni bir aşk e, doğma ihtimali oldukça muhtemel gözükmekte. Harita baz alındığı takdirde. Şimdi tabii ki beşinci ev yalnızca aşkla ilgili değildir. Çocuklarımızla alakalı gündemler söz konusu olabilir. Hayatı keyifli hale getirmek için güzellikler katabiliriz e, hayatımıza. Örnek veriyorum e, daha mutlu olmak için daha keyifli hissetmek için kişisel bakımımız olsun, görünüşümüz olsun e, bir takım değişiklikler yapabiliriz. Hayatımıza sanat girebilir. Sanatsal aktiviteler ve faaliyetlerle ilgilenme ihtiyacı içerisinde hissedebiliriz. Bunun yanı sıra e, daha çok e, güzelliklere çekilecek bir süreç olacaktır kendimizi güzelleştirme yönelik bir takım eğilimler gösterebiliriz oldukça keyifli uyumlu hayatımıza sanatı güzelliği aşkı çekecek bir yeni ay gibi gözükmekte yönen haritası bu şekildeyken Yeni ay anında gökyüzündeki diğer gezegenlerin enerjilerine şekilde ona bakacak olursak şunu söyleyebilirim Mars'ın başak burcunun son derecelerine yaklaştığını Merkür ve Venüs'ün terazi burcunda konumlandığını ve dolayısıyla gökyüzünde bir terazi burcu steryumunun oluştuğunu hayatımızdaki haritamızdaki terazi burcu noktalarının daha işlevsel ve daha ön planda olacağını söyleyebilirim Jüpiter yay burcunda ve haritanın 7. evinde bulunduğu için seçeneklerin arttığını söyleyebilirim yani özellikle gönül ilişkisiyle alakalı konularda birden fazla seçenek birden fazla aşk ilişkisi arasında hani keyifli bir e, an yaşamak söz konusu olabilir tabii ki işin ciddiye geldiği noktalarda kafa karışıklığı da söz konusu olabilir zaten Jüpiter ve Neptün arasındaki sert açıda kendini yeniden ortaya çıkartmış durumda bu da e, ciddi ortaklıkları özellikle hayaller ve hedefler noktasında sıkıntıya sokuyor. Yani hayatımıza katmak istediğimiz ciddi bir ortaklık varsa burada e, ortak amaçlar ve ortak hedefler oldukça ön planda olacak. Eğer ortak bir amaç veya hedefe hizmet etmiyorsa bu ilişki veya ortaklık e, sonlandırmak daha kolay olacak gibi gözükmekte. Plüto ve Satürn haritanın 8. evinde bulunmakta. Dolayısıyla paylaşımların artacağını söyleyebiliriz. Özellikle 7. evdeki jüpiter ve terazi burcundaki venüsün tam e, olarak oluşturmuş olduğu üçgen açı biraz da e, dediğim gibi ilişkileri ciddi boyuta taşımak e, Ortaklıkları veya e, gönül ilişkilerini flörtleri ciddi boyuta taşımak adına bizi destekleyecek ancak seçenekler o kadar fazla ve o kadar şansımıza güveniyoruz ki Kafa karışıklı yaşamamız ve biraz da böyle Hani o anın vermiş olduğu ambiyansa kendimizi kaptırıp Şans elimizden kaçırma rahatlığı gibi Durumlarda ortaya çıkabilir buna dikkat etmekte fayda görüyorum. Burada özellikle yeni aile Uranüs arasındaki etkileşime baktığımızda eski meselelerin eskiden kayıp ettiğimiz, belki iflas etmişsinizdir, belki bir yakınınızı kaybetmişsinizdir veya hayatınızdan çok e, isteyerek çıkartmadığınız insanlar olmuştur. Bunlarla alakalı yeni gündemlerin de ortaya çıkabileceğini belirtiyor gökyüzü. Yani aslında bir nevi eski meseleleri de yeniden ele almak durumunda kalabilirsiniz. Özellikle eski aşkların tekrardan gündeme gelmesi veya değerlendirilmesi, eski yatırımların, özellikle size kaybettiren yatırımların Yeniden söz konusu olması gibi durumlar ortaya çıkacak gibi gözükmekte. Onun dışında aslında çok belirgin açıları olmayan ve diğer gezegenlerin birbirleriyle olan etkileşimlerinden kaynaklı. Bilhassa risk ve yatırımla alakalı konularda aslında şanslı olacağımızı ama şansımıza fazla güvenmemizin de zarar oluşturabileceğini söyleyebilirim. Jupiter tarafından verilen desteklerle ve özellikle oldukça flörtöz olacağımız ve oldukça neşeli keyifli hissedeceğimiz. Bunun yanı sıra yine fazla rahatlıktan ve fazla iyimserlikten kaybetme ihtimalimizin. Söz konusu olabilecek durumlar ortaya çıkabilir. Çocuklarınızla alakalı gündemleri yoğunlaşabilirsiniz. Hayatınızda sanatsal aktiviteler katabilirsiniz özellikle. Sanatçılar açısından oldukça güzel bir yeni ay gibi gözükmekte. Evinizi güzelleştirebilirsiniz, kendinizi güzelleştirebilirsiniz, güzellikler ve sanat adına her şeyi başlatabilirsiniz. Oldukça keyifli, keyifli hissedeceğiniz, eğlenmek isteyeceğiniz, hayattan tat alma ihtiyacı içerisinde olacağınız bir yeni ay e, sizleri bekliyor diyebilirim. Umarım her biriniz için güzel bir şekilde tezahür eder bu yeni ay. Şimdi hızlıca burçlara ilişkin etkilerine bakalım. Merhaba sevgili koçlar, Yükselen burcu koç olanlar 28 Eylül 2019'da gerçekleşen yeni ay sizin 7. evinizde gerçekleşecek. Bu da demek oluyor ki yeni bir evlilik, yeni bir ortaklık, yeni bir ciddi ilişkinin ve birlikteliğin başlangıcı özellikle Merkür ve Venüs'ün de 7. evinizde bulunmasından dolayı bir ortaklık anlaşması veya bir aşk evliliği yapmanız için oldukça uygun tarihler diyebilirim. Bilhassa düğün tarihi arayan bir koç burcuysanız mutlaka Yeni ay tarihine yakın tarihleri tercih etmeniz sizin açınızdan faydalı olacaktır. Umarım güzel bir yeni ay deneyimlersiniz. Hoşça kalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 28 Eylül 2019'da gerçekleşen terazi yeni ayının etkilerinden bahsedeceğim sizlere. Bu yeni ay sizin 6. evinizde gerçekleşecek sevgili boğalar. Bu da demek oluyor ki yeni bir ilişki, yeni sorumluluk, yeni görevler, yeni görev tanımları ve yeni bir rutin elde edeceksiniz. Özellikle iş arkadaşlarınızla alakalı gelişen yeni durumlar, iş yerinde yaşayacağınız pozisyon değişikliği veya sanatsal bir işle uğraşıyorsanız bu alanda gelişeceğiniz yeni bir projenin özellikle iş olarak veya günlük rutin olarak hayatınıza geçmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Daha çok kişisel bakımınıza önem vereceğiniz bir süreçte bununla beraber gelecek gibi gözükmekte. Umarım güzel bir yeni ay geçirirsiniz. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 28 Eylül 2019'da gerçekleşen yeni ayın etkilerinden bahsediyorum. Bu yeni ay sevgili ikizler sizin 5. elinizde meydana gelecek. Bu da demek oluyor ki birçok ikizler için çocuklarıyla alakalı önemli gündemler, yeni aşklar, yeni heyecanlar, hamilelik haberleri. Bunun yanı sıra karlı veya fırsatlı yatırım olanakları oldukça aktif. Özellikle yeni ayın haritasında yükselen burcunun ikizler olduğunu düşünürsek bu yeni aydan doğrudan etkilenecek ve Hayatınıza yeni heyecanlar, yeni atılımlar getirecek bir e, durumda olduğunuzu söyleyebilirim. Umarım güzel bir yeni ay deneyimlersiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen Burcu yengeç olanlar. 28 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen yeni ayın etkilerinden bahsediyorum. Bu yeni ay sizin 4. evinizde meydana gelecek sevgili yengeçler. Bu demek oluyor ki ev alımı, satımı, ev kiralama, yeni bir yere taşınma, yeni yerler keşfetme, yatırım ve anne babayla alakalı gündemlerin ortaya çıkması ve bunlarla ilgili iyice etkiler, özellikle aile içerisinde yaşanan keyifli, durumlar, aile toplantıları, aile yemekleri, ailenin bir araya gelmesi, yeni ev alımı satımı, evi güzelleştirmek, evde bir takım tadilatlar yaptırmak adına oldukça keyifli bir yeni ay olacağı benziyor. Umarım güzel bir şekilde geçirirsiniz. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen Burcu Aslan olanlar. 28 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen yeni ay etkilerinden bahsediyorum. Bu yeni ay sizin 3. evinizde meydana gelecek. Bu da demek oluyor ki bol sohbetli, bol toplantılı bir yeni ay deneyimleyeceksiniz. Kardeşleriniz, yakınlarınız, kuzenlerinizle beraber keyif zamanlar geçireceğiniz bol bol sohbet edeceğiniz e, ve kısa seyahat imkanları yakalayacağınız bir e, yeni ay olabilir bunun yanı sıra araba alımı satımı e, ayağınızı yerden kesecek durumlar yani araba alımı satımı olsun seyahatleri olsun e, keyifli zamanlar geçirmek adına oldukça güzel bir yeni ay sizleri bekliyor Umarım güzel bir şekilde deneyimlersiniz Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar 28 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen terazi yeni ayının etkilerinden bahsedeceğim. Bu yeni ay sizin ikinci evinizde meydana gelecek. İkinci evinizde bulunan diğer gezegenlerin de etkileşimine bakacak olursak maddi olarak oldukça rahatlayacağınız e, maddi enerjinizin artmasıyla beraber maneviyatınızın da artarak özgüven ve özdeğer kavramlarının daha çok ön plana çıkacağı bir yeni ay sizi bekliyor olacak. Her zamankinden daha özgüvenli hissedeceksiniz. Her zamankinden daha çok kazançlı çıkacaksınız. Özellikle yeni iş atılımları, yeni ortaklıklar adına bu yeni ayı mutlaka değerlendirin. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler. Yükselen burcu terazi olanlar 28 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen, burcunuzda gerçekleşen yeni ayın etkilerinden bahsedeceğim. Bu yeni ay sizin burcunuzda yani birinci evinizde meydana gelecek sevgili teraziler. Bu da demek oluyor ki özellikle dış görünüşünüze ilişkin, fiziksel imajınıza ilişkin güzel etkiler getiriyor. E, estetik operasyonlarınızda, saç değişikliği imaj değişikliği gibi alanlarda oldukça etkilenebileceğiniz gibi hayatınızın her alanınızı güzelleştirmek her alanında güzel yenilikler yapmak adına destekleneceksiniz gibi gözükmekte kendiniz her zamankinden daha çekici daha güzel ee, ki zaten siz sevgili teraziler genel itibariyle bu şekilde hissediyorsunuz ve öylesiniz de aynı zamanda ama bu her zamankinden daha özgüvenli ve daha modunuzun yüksek olduğu bir dönem olacaktır. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Yeni kararlar açısından oldukça destekleyici. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar 28 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen yeni ayın etkilerinden bahsedeceğim. Bu yeni ay sizin 12. evinizde meydana gelecek sevgili akrepler. Bu da demek oluyor ki özellikle eski meseleleri kapatmak adına oldukça şanslısınız. Eski aşklar, eski kayıplar bunlar tekrardan masaya yatırılacak. Yeniden gözden geçirilip değerlendirilecek. Bunun yanı sıra manevi olarak iç huzurunuzu yakalayabileceğiniz, kendinizi medet edebileceğiniz, her zamankinden daha fazla maneviyata ihtiyaç duyacağınız ve bu alanlarda özellikle e, doğru insanlar ve doğru olaylarla karşılaşabileceğiniz bir dönem. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Bol bol dua edin, bol bol enerjinizi yükseltme çalışmaları yapın. Bu süreci mutlaka güzel bir şekilde toparlayacaksınızdır. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen Burcu'ya olanlar 28 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen yeni ayın etkilerinden bahsedeceğim. Sevgili yaylar bu yeni ay ile beraber... Özellikle yeni hedefler koymaya başlayacaksınız hayatınıza. Yeni sosyal çevreler, yeni arkadaşlıklar, yeni kariyer ve gelecek hayaller hayatınıza dahil olacaktır. Burada özellikle kendi yetenekleriniz ve sanatsal herhangi bir konuyla ilgili bir projeniz varsa hayata koymak ve yeni planlar yapmak adına oldukça uygun bir süreçten deneyimleyeceksiniz. Bunun yanı sıra girmiş olduğunuz sosyal çevrelerden çok ciddi destekler alabilir ve hatta arkadaş çevrenizden yeni bir aşk doğmasını da sağlayabilirsiniz. Umarım güzel bir yeni ay deneyimlersiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar yükselen burcu oğlak olanlar 28 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen yeni ayın etkilerinden bahsedeceğim sevgili oğlaklar bu yeni ay sizin tepe noktanızda 10. elinizde gerçekleşecek bu da demek oluyor ki oldukça karlı kazançlı yeni iş ve gelecek olanaklarıyla karşılaşma ihtimaliniz yüksek bekar oğlaklar evliliğe karar verebilecekleri gibi yeni bir iş görüşmesi devletten veya otoriteden beklenen zam terfi veya yeni işe alım haberlerinin gelmesi gibi gayet olumlu gayet destekleyici etkiler mevcut burada özellikle yeni iş başvuruları yapmak şansınızı otorite konumundaki kişilerden yana kullanmak geleceğe ilişkin yeni kararlar vermek adına oldukça destekleneceksiniz doğru kontaklar ve doğru kişilerle e, haberleşme ve iletişime geçme imkanı yakalayabileceksiniz umarım güzel bir şekilde deneyimlersiniz hoşçakalın merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 28 eylül 2019 tarihinde gerçekleşen yeni ayın etkilerinden bahsedeceğim sevgili kovalar bu yeni ay sizin 9. evinizde meydana gelecek. Bu da özellikle eğitim hayatına devam eden korobuşları doğrudan etkiliyor. Yeni bir eğitim hayatı özellikle. Üniversiteyi kazanıp yeni bir yolculuğa başlayan kova burçlarını oldukça olumlu etkileyecek bir süreçtir. Yurt eğitimi, yabancı dil eğitimi, yüksek lisans veya lisans eğitimi açısından oldukça güzel, keyifli zamanlar geçirebilir. Uzaklarda, uzak çevrelerden güzel dostluklar elde edebileceğiniz gibi. Uzak olarak gördüğünüz ve yeni tanıştığınız insanlardan çok ciddi destekler ve yakınlıklar görebilirsiniz. Bilhassa yabancı dil eğitimi veya taşınma, uzaklara gitme gibi gündemlerinizde söz konusu konusu ise bu süreci değerlendirebilirsiniz seyahat anlamında da oldukça destekleniyor olacaksınız Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz hoşçakalın Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 28 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen yeni ayın etkilerinden bahsedeceğim sizlere. Sevgili balıklar bu yeni ay sizin 8. evinizde meydana geliyor. Dolayısıyla özellikle ortaklaşa gelirler, eşin maddi durumu, sorumluluklar zor meselelerle ilgili gündemleriniz ortaya çıkacak. Burada zor meselelerinizde çok kolay çözümler bulabileceğiniz gibi özellikle çevrenizden ve evli olanlar eşinden ciddi destek görebilirler. Bu destek hem maddi hem de manevi anlamda olabilir. Eşiniz sizin maddi durumda iyileşme, sorumlulukların ve yüklerin üzerinizden biraz daha kalkması ve özellikle e, nafaka, ekstra gelir, miras gibi konuların gündeminize gelmesi ve sizin bu alanda maddi olarak e, kendi kazanımınızla olmasa dahi biraz daha e, refah duygusu içerisine girmeniz gibi gündemler ortaya çıkacaktır. Oldukça güzel bir yeni ay. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar yeni ayın etkileri bu şekilde doğrudan ağır gezegenlerle çok yakın orplarla teması olmasa da sadece haritanın 12. evinde bulunan Uranüs bir etkileşimi söz konusu bu da ani gelişen icil etkileri. Aslında yorulabilir. Dediğim gibi özellikle yeni aşklar, yeni heyecanlar, yeni umutlar, çocuk haberleri, hamilelik haberleri bu yeni ay ile beraber oldukça gündemimizde olabilir. Keyifli, uyumlu, e, zarafet ve nezaket içerisinde geçecek bir yeni ay olacağını temenni ediyorum. Umarım faydalı olmuştur videom. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve aşağıda Video ile ilgili veya yeni video fikirleri ile ilgili yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Her birinize keyifli, güzel, mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.